ile iletişim kurmaya çalışacağım ne? ya adam. İlk önce size bir elektromanyetik alanı ve radyasyonu ölçmeye yarayan EMF ölçeri suçlu. getireceğim. EMF ölçer dedin. <gülüyor> ne yaptın? Ne yaptın? <gülüyor> İnşallah içinde neredesin. Ay Allah korusun tane tane ya. Dikeriz onu dikeriz. Annem DMF'i ben <gülüyor> Supernatural'dan biliyorum. <gülüyor> Efendim? DMF'i Supernatural'dan biliyorum. 14 sezon izledim. Nedir abi DMF? Bir hayalet veya ruhani bir varlık geldiğinde o harekete geçiyor. Yani onlar da manyetik dalgaları ölçüyorlar. DMF ölçer zaten kanka. DMF değil. DMF ölçer. DMF. Bu değil. DMF aleti. Sıkmışlar bize 14 sezon, kapat burayı. Arkadaşlar bu DMF ile ilgili ee, Bir bilgiye sahip olan var mı? EMF evet evet Supernatural'da EMF diye geçiyor Ulan zaten adam da IMF dedi sen niye DMF diye yazdırdın bana o zaman? Adam DMF dedi diye ben DMF dedim ben Ne IMF adam DMF demedi da. ki adam asıl IMF dedi Adam DMF dedi kanka Neyine? Neyine bu arada? Ne yine kanka adam IMF diyor al <gülüyor> ya, ya. Kızım, IMF, IMF ölçüleri getireceğim IMF... DMF kanka. dedi Önce sen DMF sağır mısın dedi. sen? Adam açık açık IMF diyor ya Al. önce DMF alanı ve radyasyonu ölçmeye yarayan IMF ölçeri DMF diyor kanka Oğlum kanka. sen gerizek aldın Önce DMF, DMF diyor Önce DMF diyor Oğlum sen gerizek alırsan adam böyle bir elektromanyetik şey ölçmeye yarayan IMF getirdi Önce ki. DMF diyor delirtme adamı ya elektromanyetik... Bak alanı ve radyasyonu ölçmeye yarayan bu bu, IMF bu ölçü DMF bu. diyor şimdi şu an DMF dedi ya. Abi adam açık bir şekilde IMF diyor. Açık IMF diyor. Kanka Allah aşkına şurada pol polaçın. DMF diyor DMF. Lütfen. manyetik alanı ve radyasyonu ölçmeye yarayan Kızım, IMF, IMF ölçeri getireceğim Ne oldu yarrağım? Lan sana ne oldu? Diyor. Ya. IMF diyor IMF diyor Delirtme adamı IMF diyor Lan nereye DMF diyor D harfi nerede ya Açık açık IMF diyor Radyasyonu ölçmeye yarayan Kızım, IMF, IMF, IMF, IMF ölçeri getireceğim IMF ölçerleri Kanka önce DMF <gülüyor> diyor bak delirtme adamı Bak delirtme adamı Vallahi kafayı One yiyeceğim. Vallahi diyor, net EMF. Ya DMF diyor, chat'te diyor, DMF diyor diyor kanka. Bir tek ben mi yanlış anlıyorum ya? Arkadaşlar iyi misiniz ya? Gerçekten iyi misiniz ya? Açık açık EMF diyor adam. EMF diyor. DMF demiyor, EMF diyor. Zaten başta DMF diyen adam ikinci kez de ne EMF desin? İkinci kez düzeltmek için dedi. Hayır işte. abi. Ölçeği getireceğim. EMF ölçerledir. Ö ikinci değişi bu bak. Bu tamam de IMF değil. ölçen diyor? Size IMF getireceğim. IMF ölçen nedir? Diyor ondan sonra da. Al. İlk öncesi de bir elektromanyetik alanı ve radyasyonu ölçmeye yarayan ya. IMF ölç... Bu... D diyor. D diyor. Yemin ederim D diyor ya. Bak sana yemin ederim gerçekten, D diyor ya. Gerçekten Vallahi D diyor, Vallahi diyor ya. Vallahi inanamıyorum sana ya. Yani. İyice yavaşlatır mısın abi? İyice yavaşlatır mısın? Orana bak. kanka çek yüzde elli elli. Allah. ne koyar? Keriz, keriz. Anne dedi. Tatlıcı sunmuyor mu bunu? Evet. Tatlıcıla muhabbetin mi var? lan geri ben tepki koliyi videosuna çıkmadım mı? E. E. Kanka mı oldun amına koyayım direkt? Ne alaka iletişim nasıl kuracağız adamla? Hasta mısın sen? Ya niye sinirleniyorsun bana? Ben nereden bileyim? Ben bildiğim mi var? Ben bir yere konuk mu oldum amına koyayım? Konuk oldum en büyük adres burası benim. Kanka, sikeceğim bu beni falan da sikeceğim senin ya. Ne şivesi bu ya? Hangi yere bu ya? Sinirlenince böyle çıkıyor abi. Al şunu. S -"Ay -"Ay Allah korusun, tövbe tövbe ya." -"Dikeriz onu dikeriz. Annen dikebilir -"Dikeriz onu, dikeriz." bakayım -"Ne bu?" -"Ne yaptın?" -"Ne yaptın?" -"Ay Allah korusun, tövbe tövbe ya." -"Dikeriz onu dikeriz. Annen dikeriz." -"Dikeriz onu, dikeriz." Ne bakayım -"Ne bu?" Al işte kaldık ortada Ona da soramadık Tatlıcı görürsen beni arasana Elektromanyetik fields olduğunu zaten Herkes biliyor abi Gerçekten IMF diyor ya Var ya gar burada olmasa Böyle bir tartışmaya bile girmeyecektik O kalan %50 garın manipülasyonuna inanıp IMF dedi DMF dedi pardon sen yap. Of! Ne yapacağım? Bu radyasyon nerelerinde bu enerji var onu ölçeceğiz. <gülüyor> Eğer bir skriptüel bir şey bulursa, atması lazım. Yok, atlıyor. Bunu niye attın yine? Yemişler seni bunu. Mesela telefonda ne kadar işte? Tak. Tak. Yok umarım Abi, olmaz. Peki dinci miydin semci miydin? Ben mi? Din. Sanki ellerim bunu. Tık. Alda bırak. Çay kanka da süzgeç yok. Ne yapayım ben içinde? Kanka süzgeç olmasa da böyle bir şey olmuyor ki normalde. Bu ne amına koyayım ya? Kanka süzgecin yoktu. Kanka normalde süzgeçle mi çay yapıyoruz biz? Hayır ben çok içeriz diye fazla dem koydum. O yüzden geçmedi fitreden. Benim yapabileceğim bir şey yok. Neyse yani, içmeyi veririz. Kanka IMF diyor, tamam. RP'de miydin? Hayır, RP'de falan değildim. IMF diyor, konuyu kapatalım. Alen Şirin, e, Kademe 1 abone olmuş. Eee, Alen... Hoş geldin Hoş geldin hayatım. Eee, <gülüyor> aboneliğin kutlu olsun. Nice, aylarına. Yenge! İnşallah. Çok teşekkürler. Nasılsın iki tane? Burak ta arıyor. Nasılsın iki tane? Alo. Kanyo müsait miydin? Şu anda yayında sizin Ojiya ile ilgili olan videonuzda büyük bir tartışmaya düştük. Sana evet. bunu sormamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar... Ee, videonun belli bir saniyesini açabileceğim bir alet var mı şu anda önünde? Belli bir saniye söyleyeceğim sana. Tamam. Bugün tamam. sizlerle birlikte Root ile iletişim kurmaya çalışıyoruz. Yarabbee... İlk önce size bir elektroma... Kanka 5.24'e alır mısın videoyu? Seni de hoparlör alabilir miyim bu arada? Tamam. Evet arkadaşlar, e, Tepki Kolik kanalından hep sesini arkada e, duyduğunuz aktif olarak e, şu anda e, tatlıcı yanımızda. Kanka Selam hoş... arkadaşlar, sorun neyse çözüyorum şimdi. Tamam, Demin şimdi ama... e, biz Emre ile beraber yayındayız, bir konuda anlaşmazlığa düştük. 5.24'te sen EMF aletinden bahsediyorsun. Hatırlıyor musun? Evet. evet Ardarda evet. iki kere EMF'te basıyorsun diyorsun ki bir yerde. E, sizlere elektromanyetik bir şeyleri ölçen EMF cihazı vereceğiz. EMF ölçer ne işe yarar diyorsun sonra? Tamam. Orada ilk EMF dediğin yerde DMF diyorum. DMF deyip ikinci de EMF diye düzeltiyor musun? Yoksa ikisinde yok, de Yok yok. YMF abi, YMF ölçer. İlkinde de YMF diyorsun yani değil İlkinde mi? İlkinde de YMF diyorum, aynen aynen. Ha tamam. Abi. tamam, tamam, tamam kanka konu buydu. Ee, sana da sormak istedik. <gülüyor> Allah, ee, e, bunu herhalde bir çözüme bağlayamayacağımızı düşündüğü için e, yanımdaki arkadaşım böyle sana soracağımı falan tahmin etmedi. E, ben direkt olarak sana sorup kesin çözüme ulaşmak Anladım. istedim. Sen çok yapıyordum? çıktın galiba. Evet ben haklı çıktım, çok teşekkür ediyorum kanka. Rica ederim abi, İyi Seviliyorsun, abi. bay bay eyvallah. Bay bay. <gülüyor> ama hala DMF demiş olabilir yani. Bizzat kendisine sorduk ama. <gülüyor> hani bizzat söyleyen kişiye sorduk ama yine de DMF demiş olabilir yani. Belki DMF demiştir, hatırlamıyordur kanka. Olabilir. Ha sana. Çok video. üzme kendini. Ha, video sana. ...manyetik alanı ve radyasyonu ölçmeye yarayan IMF ölçeri getireceğim. IMF ölçeri getireceğim. <gülüyor> ne yaptın? Ne yaptın? Ay Allah korusun, Tanrı tövbe ya. Kanka Allah razı olsun. Bayağı faydalıymış bu. Ne ha? Kanka ben hala IMF duyuyorum. Vallahi kafayı yiyeceğim şimdi ya. Çok yararlı diyorlar. <gülüyor> çay mı? <gülüyor> çay çay yiyorum bir yandan hem içiyorum hem yiyorum aa yani. çaylı keki yedim arkadaşlar baya güzel bir şey